Arkadaşlar bir Airpods Max'iniz varsa ve çok param var, nereye saçacağımı bilmiyorum diyorsanız size bir önerim var. Gucci Airpods Max için bir çanta yapmış. Fiyatı da tam 980 dolar. Yani Airpods Max'ten iki kat daha fazla. Peki tamam Airpods Max'imi korumak için Gucci çantanın içine koydum. Peki Gucci çantayı nasıl koruyacağım değil mi? <gülüyor>